Thank you. Berastu tamponu kestin. Kesin tampon daha. şimdi sen keserken bizim içimiz acıdı. Yani. Ee, tabii demin sahibini de çağırdın dedim bak abi dedin bu tampon böyle kesiliyor dedin çeki demiri takıyoruz ama tabii. bir fikrini aldın değil mi? Tabii fikrimizi aldık Ona göre tampon kestik. Hani mecbur kesiyoruz. Olmuyor çünkü. Bak. Neden ne takacağım arabaya? Çeki demirin e, ayakları geliyor çünkü buraya oturması lazım yuvaya doğru. Tamponu kesmek lazım yani çok kasıtlıdır duruyor kesmesi. Evet başta kestiğinde tam ortadan çıkıyordu. Tabii çeki demiri ama tabii. Bu demiri değil sadece, evet, evet esnaf da var, priz de var burada, onun için de kesme işlem oldu. Tabi arkaya bir karavan ya da farklı bir romark takıldığı zaman bir bağlantı oluyor. Evet abi, bağlantı oluyor, doğru. Şimdi bunu nereye gelecek? Tam bu ortaya gelecek, şu kısma gelecek. Aslında bu e, tamponun orijinal parçası değil, bu defizör. <gülüyor> Ama bu güzel duruyor. Değil. Güzel duruyor, hayır. Evet. demiri için feda olsun. demiri için feda olsun <gülüyor>